Evet arkadaşlar iki tane daha küçük işlemle hemen basit püf noktalara dikkat ediyoruz. Devam ediyoruz Bu sayılardayız yine arkadaşlar. Eksi a üzeri eksi 2 parantez üzeri 2 çarpı. Eksi a üzeri eksi 5 çarpı eksi a üzeri 6. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi burada ne yapmışız? Öncelikle şu ikisi işlemi yapmışız arkadaşlar. Bakın şundan şunu. Bakın şurada. Bunu aynen bir kere yazdık şunu. Şimdi bunu nasıl bulduk? Şimdi tabanları aynı ya arkadaşlar. Tabanları aynı olduğu zaman üstteki sayılar ne yapılır? Toplanır. Eksi a'yı yazdık buraya. Eksi 5 artı 6. Eksi 5 ile artı 6'yı toplayınca ne olur? 1 olur. İşareti artı olur. Çünkü 6'nın işareti artı olduğu için 6 eksi 5 yani eksi 5 artı 6 1 olur. Basit demeyin. İleride çok lazım olacak. Şimdi bu eksi a üzeri eksi 2 üzeri parantezi kapattık 2. Bakın bu ne demek? Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Şu eksi 2 ile a'yı birleşmiş olarak görün. Yani bunu tek bir a sayısı olarak görün. Ya da işte bir x sayısı olarak görün. Karası ne demek? İki tane bunun yan yana bunun çarpımı demek. Çünkü karesi. Kara ne demek? Bundan iki tane yan yana çarpımı demek. Karesi demek o zaten. Şudur açılımı. Tabanları aynı ya arkadaşlar bakın. Üzeri ne olacak? 2 artı 2. Yani 2 2 4. Eksi 2 ile eksi topladığınızda ne olur? 4 taban. 6. Şimdi niye böyle açık açık basit yaptın. Basit şeyi bu kadar açıkladın diyorsun. Arkadaşlar neyin nereden geldiğini öğrenin diye yapıyorum. Bakın. Bunun basit yolu. Şimdi bakın bu bu şekilde ise bir, bir sayının üzerinde bir üst sayı varsa parantezi kapatıp bir tane daha sayı varsa hemen sayıyı yazıyorsunuz. Eksi a'yı hemen bu ikisini çarpıyorsunuz. Bu çarpma işlemi demek. Eksi 2 ile 2 çarpı ne eder? Eksi 2 çarpı 2 eksi 4 eder. Yani bu işlemin sonucunda bu oluyor. Neyin nereden geldiğini öğrenelim arkadaşlar. Bakın eksi a üzeri 4. Yani şunu bulduk ya. Hemen bunun yerine bunu yazdık. E bunu zaten buradan doğru bulmuştuk. Bunu da buraya yazdık. Bakın tabanları ne oldu yine? Aynı oldu gördünüz mü? Eksi 4 bunun üzeri 1. Bakın. Şimdi buradan 6 eksi 5 artı 6 artı 1'e geldi ya. Bu 1 aslında yazılmaması lazım. Bu gizli birdir. Her sayının üzerinde bu 1 vardır arkadaşlar. Bu A'nın üzerinde de vardır. Bu parantezin üzerinde de vardır. Ama bir kere 1 1 hiç bir etkisi olmadığı için yazılmaz. Bunu bilin. Püf nokta. Bu 1 vardır burada. Şimdi bakın eksi 6 eksi A eksi A tabanlar aynı. Bunun üzerinde ne var? Eksi 4. Burada da bir gizli bir 1 var. Çünkü buradan doğru geldi. Böyle buraya. Eksi 4 artı 1. Tabanları aynı oldu. Üstü ne yapıyoruz? Topluyoruz. Eksi 4 artı 1'i toplayınca ne olur? Eksi 4 artı 1. Eksi 3 olur. 4'ten 1'i çıkarttık. 3 işareti. Eksi. Eksi. 4 artı 1. Taban aynı. A üzeri Eksi 3 bulduk. Arkadaşlar burada yapacağınız iş. Üstü sayılarda ve bütün matematikte de bu tür problemlerde geçerli. Üstlü sayılarda tabanları aynı yapmaya çalışacaksınız. Bakın bu eksi a ya. Hep eksi a yapmaya Eksi a zaten de e, hep birbirine yakın yapmaya çalışıyoruz. Bakın hep ne yapıyoruz? Sadeleştire sadeleştire neyin nereden geldiğini görerek bakın. Bu şekilde geldik geldik bakın bunu bulduk. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Eksi 3 üzeri 2 çarpı. Eksi 3 üzeri. Eksi 2. Bakın burada parantezde. Burada parantezin içinde. Burada parantezin içinde. Şimdi ne yapıyoruz burada? Şimdi bakın arkadaşlar. Şu ikisi de parantezin içinde zaten. Hemen bunların tabanları aynı olduğu için. Eksi 3, eksi 3. Ne yapalım bunları biz? Tabana aynen yazalım. Şunu aynen yazalım. Pardon şunu yazdık. Burada da eksi 3'ü yazdık ya. İkisinin tabanı aynı. Üst ne? Taban aynı olunca üstler ne yapılıyor? Toplanıyor. Eksi 2 artı 3. 2 artı 3 ne yapar? 2 artı 3 artı 1 yapar. Buraya yazma saklı olur. Hani gizli var 1 var dedik ya. Her rakamın başında bu var tepesinde. 1. Buraya geldik. 3 üzeri 2. bu bunun tepesinde de 1 var arkadaşlar şurada. Parantezin üzerinde de 1 var. Bakın bu gizli 1'i sakladık. Bu 1'i koyduk. Yani şöyle oldu. Veya bu bir bu parantezi açıp bunun içeri de koyabilirsiniz. Fark etmez. Fakat burada eksiye etkiler bu. O yüzden şu hale geldi bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Buradaki 1 yani şuradaki 1'i şuraya koymuş olduk. Buradan doğru da yapılabilir arkadaşlar. Zaten pratik olanlar ee, bilenler üstlü sayıları iyi bilenler buradan direkt bunu bulurlar. Şimdi bunu yaptık ya arkadaşlar. Bu ne demek? Eksi 3'ten kaç tane çarpılacakmış? 2 tane. Eksi 3 çarpı eksi 3. E bir tane de burada eksi 3 çarpımı var. Çarpı bu eksi 3'te buraya yazdık mı? Yazdık. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Bir de burada eksi var. Artı ile eksinin çarpımı eksi mi? Bir kere eksi olacak mı sonuç? Eksi olacak. 3 kere 3 9, 3 kere 9 27. Şimdi bunu şöyle yapabilirsiniz. Bakın bu 1, 2, 3 tane eksi var ya. 3 tane eksi yani tek sayılar hep aynıysa. Eksi ise tek sayı ise eksi çıkar. Bu da işin pratiğini ezberleyince bu şekilde yaparsınız. 3 kere 3 9, 3 kere 9 27. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi burada. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi veya... Tek sayı hepsi eksi. Tek sayı olduğu için eksi. Çift sayı olsaydı artı olacaktı. Yani 4 tane eksi olsaydı burada. O zaman bu artı olurdu. Çift sayı olduğu için. Ya da arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Bakın şimdi eksi 3 üzeri 2. Eksi 3 üzeri 1. Şurayı bulmuştuk ya. Ya da şurayı. Bunlar aynı. Bunun üzeri 2. Bunun üzeri 1. Eksi 3. Eksi 3. Taban aynı değil mi? Eksi 3'ü yazdık. 2 artı 1. Tabanlar aynı olunca ne oluyordu? Üstleri topluyorduk. 2 artı 1'i topladık. 3 yaptık. E 3 kere 3 9. E 27. Gördünüz mü arkadaşlar? Eksi 27. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Basit sorularda demeyin. Püf noktaları öğretmeye çalışıyorum. Size göstermeye çalışıyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediniz. Sağ alttaki kutucuktan tıklayınca üstlü sayılardaki diğer çektiğimiz ve çekeceğimiz videolara zaman içerisinde ulaşabilirsiniz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Merdivenden kayanlar. Görüşürüz.